Merhaba arkadaşlar 6 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Merkür-Jüpiter karesinden bahsedeceğim bu videoda. Daha önce de hem Merkür-Neptün karesinden hem de Venüs-Neptün karesinden bahsetmiştim. Artık yavaş yavaş Merkür-Neptün karesinin etkileri uzaklaşıyor. Ancak hali hazırda Venüs-Neptün karesinin etkileri hakim. Bununla beraber 8 Aralık'ta meydana gelecek olan İkizler Dolunayının da artık enerji alanına Girmiş durumdayız ve bu enerjilerle beraber bir taraftan da Merkür Jüpiter karesi aktif olacak. Bu videonun konusu yalnızca 6 Aralık tarihinde meydana gelen Merkür Jüpiter karesi ama 6 Aralık tarihinde meydana gelen bu etkileşim 4 Aralıktan 8 Aralığa kadar da çalışacak bir etkileşimdir arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yakın zamanda bir e, çekiliş, hediye etkinliği planlıyorum. Hem 100 bin abone özel arkadaşlar hem de yılbaşına özel olacak. E, bununla alakalı zaman zaman Telegram grubundan da önerileri açığım. Beni Instagram hesabımdan şimdiden takip ederseniz, Instagram opikus adresinden ve Telegram'dan takip ederseniz bu duyuruları da kaçırmamış olursunuz. Evet, e, 6 Aralık tarihindeki... Etkileşime bakalım. Şimdi arkadaşlar Aralık ayı yorumlarında da bahsetmiştim hatta haftalık yorumlarda da bahsettim. Jüpiter bizim büyük iyicil gezegen olarak kabul etmiş olduğumuz bolluk, bereket, coşkunluk, büyük mutluluk, felsefe, manevi konular, dini konular gibi e, kavramlarla ilişkilendirdiğimiz bir gezegen ama aslında e, satürn'ü kötülerken e, Jüpiter'i de göklere çıkarmanın bir anlamı yoktur çünkü e, her açı kendi içinde özeldir ve müstesnadır. E, bizim buralardan yapmış olduğumuz yorumlar çok geneldir arkadaşlar sizin haritanızdaki bu etki bir üçgen alıyorsa çok daha pozitif çalışabilirken, bir kare görünüm alıyorsa veya sert bir açı alıyorsa, 150'lik alıyorsa çok daha sert bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Belki de birçoğunuz hiç açı almıyordur bu bahsetmiş olduğum etkileşimlerden ve dolayısıyla hiç etki yaşamıyordur. Dolayısıyla işte aşağıya bu aralar baya artan yorum yapan arkadaşlar için söylemek istiyorum. Arkadaşlar size e, yönelik etkileri merak ediyorsanız mutlaka kişisel danışmanlık alın. Yani astrolojinin ve burada yapılan yorumların e, mantığını biraz e, kavramaya çalışın bence. E, aksi halde gündelik hayatınızda zarar görürsünüz. E, bu yorumları dinlemek size zarar verebilir. Mutlaka doğum haritanızı e, bir defa en az bir defa analiz ettirin veya kendiniz e, eğer ilgiliyseniz bunu analiz ettirin. Aksi halde dediğim gibi e, bu yorumlar sizi e, bir girdabın içerisine sürükler ve e, çok da verimli olmayacaktır. Dolayısıyla kendiniz için böyle bir iyilik yapabilirsiniz. Kendinize böyle bir hediye verebilirsiniz. E, ya da her dinlediğiniz yorumu fazla içselleştirmeyin. Çünkü haritanızı bilmiyorsunuz. Hangi derecelerde hangi konumlanmalar var bilmiyorsunuz. Oranın almış olduğu açıları bilmiyorsunuz. Dolayısıyla e, bu yorumlar bu yorumlardan hatta pozitif olanları kabul edin. Negatif olanları salın gitsin arkadaşlar. Yani e, bunu da artık söyleme gereği duyuyorum. Çünkü Hakikaten e, bu aralar insanların, evet hepimiz zor günlerden geçiyoruz, evet hepimiz zorlanıyoruz, ben de zorlanıyorum, birçok arkadaşım da zorlanıyor e, ama e, kötülükten beslenmeyelim, karamsarlıktan beslenmeyelim, öfke kusmak için e, bizim burada yayın yapmış olduğumuz alanlar, e, bizim burada emek verdiğimiz, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz tamamen sizin tercihinizdir zaten kimse zorla herhangi bir kanalı takip etmiyor. Dolayısıyla beğenmezseniz hemen önerilenlerden bir sonrakine geçersiniz. Ama öfkenizi akıtmak için lütfen farklı alanlar farklı alanlar açın kendinize veya bu öfkenin kaynağına yönelmeye çalışın diyerek yine videoya Evet, uzun bir giriş yaptım. Yazabilirsiniz. Video 3. dakikadan sonra başlıyor. Evet. Evet. Merkür ve Jüpiter arasındaki bu kare görünüm aslında... Zekamızın çok kıvrak olacağını, farklı perspektifleri çok kolay bir şekilde görebileceğimizi, soyut fikirlerin, manevi konuların somutlaşabileceğini gösteren bir etkileşimdir. Yani bir anlayış genişlemesi, bir bilinç genişlemesi anlamına gelebilir arkadaşlar. Bir konuya fokuslanmak veya bizim için fırsat olabilecek, avantaj olabilecek, dezavantaj olabilecek konuları bir şekilde... Keşfedip bir strateji oluşturabilmek adına aslında çok faydalıdır. Bu kare görünüm yani bu stres ortamında e, çok farklı alanların açıldığını görebiliriz. Bazen insanların e, bir şey keşfetmesi için belli bir oranda stres yaşaması gerekir. Belli bir oranda kriz yaşaması gerekir. Bunun oranı, dozu veya bunun e, anlamı yani bizim üzerimizdeki anlamı daha doğrusu bizim ona yüklemiş olduğumuz anlam e, adedince aslında. Biz bu krizden çıkabilecek yolu bulur veya bu krizin içerisinde e, saplanıp kalırız. Dolayısıyla aslında e, her şeyin çok normal akışta çok pozitif şekilde ilerlediği bir dünya mümkün değil. Yani burası bir dualite dünyası. Dolayısıyla her zaman siyah ve beyaz, iyi ve kötü, doğru ve yanlış aynı anda var olmak zorunda. E, bunlar birbirlerinin aslında e, bir çeşit sağlaması ve doğrulaması. Dolayısıyla e, kare açılarda da bir stres e, bir gerilim oluştuğu doğru ancak e, burada e, demek ki bizim artık zihnimizde yeni bir pencere açılıyor yeni bir kapı açılıyor ve o kapıdan girip oradaki fırsatları e, oradaki genişlemeyi de gözlemleyebileceğimiz bir süreç. Burada konsantrasyon, disiplin çok önemli ama biliyorsunuz Neptünyan etkiler de var bir taraftan. Eğer tabi ki bu etkilerden muafsanız çok daha rahat bir şekilde adaptasyon yaşayabilirsiniz, sağlayabilirsiniz süreçlere. Burada konsantrasyon sağladığınız müddetçe bu stres ortamının sizi daha çok geliştireceği bir sürece de giriş yapabileceksiniz. Şimdi daha iyimser olacağımız, olaylara daha bütünsel bakacağımız... Biliyorsunuz Merkür de yay burcunda olduğu için bir e, tümden gelim durumu içerisinde olacağımız yani detaylardan ziyade büyük resmi görmeye çalışacağımız bir e, durum içerisindeyiz. Yani ben evet bu kadar sorunla uğraşıyorum. Evet hayatımda bu gündemler var ama bunun temel mesajı ne? Yani bu olaylar ne? Yani bunun anlamı ne? Yani bu soruyu sorduğumuz zaman aslında bence kilit açılacaktır. Bu bakımdan Merkür ve Jüpiter karesi hele ki yay ve balık burcu hattında yaşanan bu kare görünüm olaya tepeden bakma fırsatını bize sunacaktır. Plan yapmak için, program yapmak için, organize olmak için hangi alanlarda gevşek davranıyoruz? Hangi alanlarda bir şekilde kaytarmaya yatkınız? Bunları keşfedebilmek için de harika bir süreç. Muhakeme ile alakalı da aşırı iyimserlik veya bazı aşırılıklar, Abartı hallerinin aslında e, hatalara yol açabileceğini de söyleyebiliriz. Yani e, bir karar aldık, bir işe kalkışıyoruz veya işte herhangi bir alanda bir hamle yapmaya hazırlanıyoruz. Ama burada şunu da düşünmek lazım. Yani kendimize aşırı güvenebiliriz. Bütün şartların bizim lehimize gelişeceğini düşünebiliriz ki e, bu durum e, tabii ki hiçbir zaman e, çok da gerçekliği olmayan e, bir ihtimaldir ki genelde e, yoldayken e, farklı ihtimaller, farklı durumlarda karşımıza çıkar. Dolayısıyla her durumu e, rasyonel bir şekilde ele alıp değerlendirmektense ya ben bunu yapamayacağım tamamen vazgeçiyorum gibi ya da ben bu işin hakkından gelirim kimseyi de tanımam ben zaten bunun için yetkinim gibi bir algı arasında sıkışıp kalmak gibi bir etkiyi doğuruyor. Ancak e, burada e, bahsetmiştim hem haftalık yorumlarda hem de aralık ayı yorumlarında derecede oldukça önemli. 29 derece yay ve 29 derece balık burcunda meydana geldiğini görüyoruz. Şimdi burası e, biraz daha farklı bir alanı açıyor. Çünkü 29 derece analitik bir derecedir arkadaşlar. 29 derece artık. O burcun son derecesinde olduğumuzu gösteriyor. Biliyorsunuz bir burç 30 derece ile ilişkilendiriliyor astrolojide ve 29 derece artık sondan bir önceki dereceyi gösteriyor. Yani Merkür'ün artık Oğlak burcuna geçeceği ve Jüpiter'in artık koç burcuna geçeceği ve artık yay enerjisinin ve balık enerjisinin nihai sonuca ulaştığını gösteren bir derece arkadaşlar. Bu yüzden oldukça önemli. Yani 29 derecede ise artık... Buradan alınacak çok da bir şey kalmamıştır. Artık buralarda oyalanmanın çok da bir anlamı yoktur. Tamamen zaman israfıdır. Artık bir şey kapatmamız gerekiyordur. Artık bir konunun üstünden geçmemiz gerekiyordur. Artık koça doğru, oğlağa doğru ilerlememiz gerekiyordur. Dolayısıyla buradaki değişken enerjiden çıkıp yani bu ikilik ve karamsarlık ve hatta kararsızlık enerjisinden çıkıp koç ve oğlan sembolize ettiği liderlik, Atılım ve cesaret hattına doğru ilerlememiz gerekiyor. Belki de e, şu da olabilir arkadaşlar. Bir proje için e, uzun zamandır e, bir takım e, değerlendirmeler yapıyoruz. Stratejiler benimsiyoruz. E, planlar ve programlar yapıyoruz. Ancak bir türlü eyleme geçemiyoruz. Ancak bir türlü cesaret gösteremiyoruz. Veya o strateji sürekli değişiyor, güncelleniyor. Farklı alternatiflerle, farklı ihtimallerle sürekli olarak büyüyen, dallanan, budaklanan ve artık kontrolden çıkan bir hal almış vaziyette. Dolayısıyla adım atmak için, o cesaretle ilk adım atabilmek için yeterince karmaşık ve karışık. Dolayısıyla burada belki de olayları biraz daha basit hale getirip, biraz daha bu bütün resmi görmeye çalışıp, bu kendi içerisinde sınıflara ayrılmış konudan uzaklaşıp adım adım. Yani e, bu step by step dediğimiz noktaya gelmemiz lazım. Yani kervan yolda düzülür mantığıyla evet ben uzun zamandır bu proje üzerindeyim. Uzun zamandır bu konuyu düşünüyorum. Uzun zamandır gündeminde bu var ama e, ben bunu çözmek için herhangi bir şey yapamıyorum. Gerekli konuşmaları yapamıyorum, gerekli adımları atamıyorum, e, gerekli cesareti gösteremiyorum. Demek ki burada artık bir tıkanıklık yaşıyorum. Ee, ve bunu artık kapatıp tamamlamam gerekiyor mesajını da veriyor bizler arkadaşlar 29 derece. Yani burada artık 29 derece o burcun ve o gezegenin ruhunu tam anlamıyla kavradığımızı, oradan almamız gereken şeyleri aldığımızı ve artık ilerlememiz gerektiğini gösteren bir etkileşimdir. Doğum haritalarınızda da eğer 29 derece varsa arkadaşlar hangi e, burçta veya hangi gezegende ise oranın derslerini çoktan almış ve bitirmişsinizdir. Oralarda çok fazla oyalanmanın anlamı yoktur. Bir sonrakine doğru ilerlemek sizin her zaman lehiniz olacaktır. Yani e, buradaki derecede bu bakımdan oldukça önemli. Demek ki bu kafa karışıklığı veya e, her şeyin arkasındaki hayrı görme noktasındaki ısrarımızın da aslında bazen e, bizi yanıltabileceği gibi bir durum var. Yani her şeyi makul ölçülerde deneyimlemek ve bir şekilde bunu artık eyleme koymak adına da önemli bir süreç. Tabii Merkür daha çok iletişimle ilgili, görüşmelerle, konuşmalarla ilgili. Örneğin birisiyle ilgili bir görüşme yapmayı düşünüyorsunuz. Birisiyle bir görüşme yapmayı planlıyorsunuz. Veya bir konu hakkında fikrinizi beyan etmek istiyorsunuz. Bir kırgınlığınız var. Bunu dile getirmek istiyorsunuz. Bu konuyu kafanızda o kadar çok tasarlıyorsunuz. O kadar çok düşünüyorsunuz ki... Artık şöyle bir noktaya geliyorsunuz. Yani gerçekten bunu sanki yaşamışsınız, deneyimlemişsiniz ve bunun yorgunluğunu üzerinizden atamıyor ve gerçekten bunu eyleme koyamıyor gibisiniz. Burada tabi özellikle Jüpiter'in koç burcuna geçmeden hemen önceki süreçlerini de bir hatırlayalım. Yani biliyorsunuz zaten başında Jüpiter balık burcuna geçmişti. Ve akabinde yaz aylarında da Jüpiter'in koç burcu geçişi başladı kısa süreliğine birkaç derece kadar. Jüpiter 11 Mayıs tarihinde Koç burcuna geçmiş arkadaşlar ve öncesinde 4 Mayıs tarihinde de ile 28 derece Balık ve 28 derece Oğlak burcu bandında güzel bir açı çalıştırmış. Yani burada özellikle şu tarihlere de bakılabilir. Belki de Mayıs ayından beridir arkadaşlar, Mayıs'ın başından beridir bir gündeminiz var. Üzerine çalıştığınız konular var, planlarınız var, programlarınız var, hayalleriniz var bir konuşma hedefiniz var, bir görüşme hedefiniz var, bir kontrat hedefiniz var, her neyse. Aynı konu olmak zorunda değil arkadaşlar. Bazen konular, kişiler, durumlar değişir ama e, genelde temel mesaj hep aynı kalır. Dersler hep aynı kalır. Demek ki Mayıs ayından beridir üzerinde e, aslında birçok şeyi tamamladığımız ve bitirdiğimiz ama bir türlü kendimizi yeterli hissedemediğimiz veya bir türlü diğer e, koşulları görmek noktasında e, istekli olmadığımız alanları gösteriyor bize. Demek ki e, burada e, bu tarz konulara karşı temkinli olması gerekiyor. Şimdi merkür jüpiter karesi e, şu anlama da gelebilir. Daha e, basit bakacak olursak. Artık bir konuşma yapılacaktır artık bir söz söylenecektir. Burada patlama noktasına gelinmiştir. Artık burada doyum ulaşılmıştır. Belki bir kişiye uzun zamandır tahammül ediyorsunuz, sabrediyorsunuz. Artık bir şey söylemek istiyorsunuz ve dayanamıyorsunuz. Bunu çok sert bir şekilde söyleyebilirsiniz. Bunu çok büyük laflarla ifade edebilirsiniz. Yani belki Jüpiter karesi büyük laflar söyleyeceğimiz, kavgaların daha büyük hale gelebileceği veya aşırı komplimanlar yaşatacak bir etkiyi de çalıştırabilir. Yani birisini o kadar değer atfetmiyorken çok fazla değerliymiş ki hissettirebileceğiniz gibi tam tersi de mümkündür. Dolayısıyla eğer içinizde tuttuğunuz bir şekilde dışarı yansıtamadığınız durum, konuşma, kişi, olay her neyse, bunu bir şekilde dış dünyaya aktarmaya çalışın. Aksi halde bu tarihlerde özellikle Dolunay enerjisinin de yaklaşmasıyla beraber ki biliyorsunuz Dolunay'da Ay-Mars kavuşumu var. Yine ikizler Burcu'nda yani artık geçmişteki konuların fazlasıyla gün yüzüne çıkacağı bir gündemden bahsediyoruz. Demek ki bir takım duygusal patlamalar yaşamaya da uygun zamanlardan geçiyoruz. Dolunay videosunu dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Ee, aslında Retro Mars'ın e, farklı şekillerde çalışabileceğini de anlatmaya çalıştım sizlere orada. Evet arkadaşlar yani biraz daha makul kalmak, biraz daha standartları korumak. E, artık bir şeylerin içerisinde sürekli çırpınıp kalmaktansa e, oradan o cenderin içerisinden çıkmayı başarabilmek bu süreçte önemli olacaktır. Neptün'ün etkisiyle beraber orası bizim için kaçınılmazmış, orası bizim için bir varlık sebebiymiş gibi bir algı oluşuyor olabilir ama bunlar tamamen ilizyon ve bir yanılsama. Bu cenderin içerisinden hepimize çıkmayı e, diliyorum hepimiz için. E, umarım güzellikler bizimle beraber olur arkadaşlar. Abone olur. Yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Yine danışmanlık ve iletişim için. Instagram opikus adresinden opikusastorloje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.